sıkıntılı zamanlardan geçtim. Ve annem biraz psikopat bir kadındı. Kendi kızından falan beni ayırıyordu. Ya psikopat derken önce sıcak suyla, sonra soğuk suyla falan yıkıyordu beni böyle. Bir kendime getiriyordu sıcakla önce bir yumuşatıyordu. Soğukla kendime getiriyordu. Bilmiyorum neden bunu yapıyordu. Geldi işte silahla beni kovaladı babamlardan. Baba. Hayır. Yani bir şeyler yapayım ben çok büyük olayım. Çok para peşinde koşan bir insanım bir gün, bugün yaşıyorsam bugün benim için güzel geçsin, rahat olayım. Yarın zaten Allah büyük yani. Ağlayarak geldiğimiz dünyadan, gülerek ayrılacağımız bir hikayemiz oldu. Bu da bu hikayelerden birisi. Her şey güzel Merhaba arkadaşlar, Mercek Gerçek Hayat Hikayesi serimizin bugünkü konuğu Volkan Bekçi. İlk soru sen kimsin? 1990 saniye İstanbul'da İstanbul'un en doğdum. Aslan giriyorsun diyorum. Müzikle uğraşıyorum. Çocukluğun nasıl geçti? neler yaptın, nasıl bir hayatın oldu bu Çocukluğun, yaşına kadar. ben bir yaşındayken benim anne baba ayrıldı. O zamanlar babam bizi almak istemiş. Benim abim, abim ablam var. 5 yaşına kadar hiçbir şey hatırlamıyorum zaten doğal olarak 5 yaşında da hayal meyal böyle hatırlıyorum. Ankara'daydık o zamanlar. Ankara'da bir tane e, giriş kartlı bir evdeydik. Babam bir kadınla beraberdi o zaman. Kadının da bir kızı vardı, kadının ismini hatırlıyorum da Bazı şeyleri böyle hayal meğer. Ya Ankara'da biraz sıkıntılı zamanlardan geçtim annem biraz psikopat bir kadın Kendi kızından falan beni ayırıyordu ya Psikopat derken önce sıcak suyla, sonra soğuk suyla falan yıkıyordu beni böyle bir Kendime getiriyordu sıcakla önce bir yumuşatıyordu Soğukla kendime getiriyordu, bilmiyorum neden bunu yapıyordu Ondan sonra mesela şey var En son karakolda hatırlıyorum böyle Orada bir sıkıntı var olmuştu babamın. O zamanlar kaç yaşındaydı? O zamanlar 5 yaşında yaşındaydı. Küçüğüm yani. Hayal hmm. mi hatırlıyorum o yüzden zaten. Bir tane akrabamla beraber otobüse Giresun'a gittiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra. Büyük ihtimal oradan o kadınla beraberdi babam hmm. ondan ayrıldı. Giresun'a yerleştik. Giresun'da yine babam biraz çapkındı. Nebili ile evlendi orada. Zaten ablamla abimi dedemin yanına gönderdi köye. Biz Giresun'da merkezde kalıyorduk o zamanlar. O kadınla evlendikten sonra o zamanlar 6-7 yaşlarında okula falan başlayacağım. Durduk sürekli dayak yiyorum kadınlar. Yani kadın resmen sitesini benimle atıyormuş gibi yani. Demirlerle, hortumlarla <Gülüyor> sürekli dayak yiyorum. Babama da bir şey söylemiyorum şimdi. Daha 6 yaşındayım. Bana diyor ki sen Söylersen de babana Öbür gün seni de daha kötü dövelim. E bir şey de diyemiyorsun şimdi. Okula başladım neyse onların bir tane daha çocuğu oldu. Yani okula gidiyorum. Aç sabah kahvaltılmıyor, kahvaltı veren yiyorum. E, Kitabımız yok, okula gidiyorum. Niye gidiyorum okula bilmiyorum yani, gidiyoruz ama. Böyle onların çocuğu olduktan sonra biraz daha ayrılmaya başladım. Yani korkuyorsun, bir şey yapamıyorsun. Eve gel Eve gitmek istemiyordum mesela o zamanlar. Ama 7 yaşındasın ne yapacaksın ki yani, bir şey yapamıyorsun. Öyle büyüdük yani, dayakla büyümeye başladık, işkencede dayakla okula ortaokulu bitirdim. Tabii o zamanlar biraz daha büyüdüğüm için şiddetin afediy yani biraz o zamanlar pek dayak yemiyordum. Ondan zaten üç tane daha çocuk ondan sonra. Ama küçüklüğümde yani açım sürekli. Babam eve gelse de yemek yesek diye bekliyordum mesela. Ya babam gelsin artık bir yemek yiyelim. Babam olmadı zaman zaten korkuyorsun ya yani. kendi evinde. Dolaptan gizli gizli yemek kaçırıyordum ben kendi evimde. Uyanmasınlar ama görmesin. Çünkü gördüğü zaman Ne yapıyorsun? Çocukların yemeğini uyuyorsun diye beni dövüyor. Yine dayak yiyordum yani. Bu süreç böyle geçti. Ondan sonra bir gün Sürekli dayak yiyorum falan. Mahallede kadınlar benim çocuklarım duyuyor. Sürekli. Yani insanlar bir zaman sonra acıyor yani. Benim arkadaşlarım anneleri alıyor beni. Gel oğlum yemek ye Yalnız bizimle dur. Babama söylüyorlar, bu kadın bak bu çocuğu dövüyor. Babam da şimdi çalışıyor içinde gücünde. Akşamları da alemde. pek umurumda da değildi ya yani o zamanlar. İşte peki baban ne zaman fark etti <gülüyor> tam olarak? Babam bir gün sürekli söyleyince insanlar böyle bak bu çocuk sürekli <gülüyor> dayak yiyor falan. Bir gün evdeyiz böyle ee, dolaptan aldım bir tane peynir parçası verelim çok açım yani bir de bir tane de bebe bisküsi vardı. Peynirli bebe bisküsini çok seviyordum o zamanlar. Gizli gizli alıp dolabı yiyordum böyle kadın görmeden. Şimdi bebe bisküsi onun çocuğunun olduğu için onu yediğimi gördüğü zaman müthiş kızıyordu yani. O zaman tek katlı bir evdedik. Babam gelmiş kapıya gizlice dinliyor, dinliyormuş orada. Ondan sonra ben işte oradan bisküvi aldım, peynir aldım ve öyle başladı. sesten gördü beni, geldi buraya beni dövmeye başladı. Soktu vanyonun içine ama müthiş vuruyor yani böyle bir bulma Babam tık kapıyı çaldı orada benim seslerimi duyunca. Birer gelmez zaten kadına saldırdı. Bu insanlar bunu söylüyordu, ben inanmıyordum. Ama işte sen bunu yapıyor musun diye kadını dövdü. Ama Dövmesi şey değiştirmiyor çünkü babamdan da pek sevgi görmediğim için. Yani Çapkın bir adam Sürekli alkol kullanan bir insan. Okula gidiyorum. Açlığım yok. ayak Ayakkabım yok yani ayağımda. Lastikle gidiyorum okula. Utanası kadar. Yani bizde o zamanlar e, Gerosun eğitim sistemi şeydi sabahtan öğlene kadar ders görüyordum. 12-1 arası öğlen tatili. Bir de ders başı. 3-4'e e kadar eğitim oluyorduk biz orada. Öğlen arası oluyordu. Millet mesela arkadaşlarım benim parasını alıyor. Yemek yemeye gidiyor dışarı. Bana diyorlar hadi oğlan sen Ben diyorum Tutmuyor. Siz gidin yani ben yedim. Ya da diyorum ki eve gideceğim diyorum ee, yemek yemeye. Benim için diyorum sıkıntı yok. Ya, babam da pek sorumluluk sahibi bir insan değil açıkçası. Babamı tamam, beğendim denişkence gördüm. Babam da öyleydi. Ondan sonra zaten bir zaman sonra artık canımı takip mi ben evden kaçtım? Diyorum. Kaç yaşındaydın? O zamanlar kaç yaşındaydım? Ortaokul 7'ye falan gidiyordum. Yaşı 14'tü. Kaç oldu? 14 12, 13. 12, 13 falan. Ablamda kalıyordum bir süre. Ablam evliydi. Orada. İşte eve gitmiyorum. Babam bunu duydu. Eve gitmediğim falan filan. Nerede kaldığımı öğrenmiş ablamda kalınca. Bir gün işte geldi. Beni mahalleye rezil ediyorsun falan filan diye. Geldi işte. Silahlar beni kovaladı ablamlardan. Baba? Aynen. İşte beni aileye rezil ediyorsun. Mahalleye falan filan. Senin de işin var burada. Ablama diyor bir daha onu boyu almayacaksın. Ben odadaydım, seslerini duyuyorum. Sonra kapıyı açtım, ben birden kaçtım beni yakalamasın, dövmesin diye. Çünkü babamla mas kafamda masa kırmış bir adam yani. Yüzümdeki, kafamdaki çoğu izler onların eseridir. Kaçtım ondan sonra ablamlara da gitmedim bir daha. Sokakta kalmaya başladım böyle. İnşaat buluyorum, inşaatta yatıyorum. Sahilde birleşik yerleri topluyorum o zamanlar böyle. 25 kuruş, 50 kuruş falan idim birleşik yerleri. Onları satıyorum. Ee, Onların paralarıyla kendimi yiyecek alıyorum. Onları satamazsam böyle yolun kenarına koyan ekmek simit parçaları oluyor o zamanlar. Onlardan yiyordum. Ama sokakta kalmama rağmen evde evden daha mutluyum yani en özgürüm sokakta. Şiddet yok abi. Şiddet yok. Bir de istediğimi yapıyorum bazen arkadaşlarımı gidip kalıyorum Onlarda duş falan alıyorum yemek yiyorum. Onlar da sürekli çağırmıyor şimdi. İnsanlar diyor ki bu çocuğun ailesi yok mu ya da gidip anneme babama diyecekler. Yani niye bu çocuğu almıyorsunuz falan filan. Bireçli topluyorum. Peki annen ne yapıyordu o? Ee, annem biz onlar ben bir yaşındayken ayrıldığında, Aslında benim en çok merak ettiğim konu da oydu yani benim bir yaşa kadar. Benim annem nerede benim? Hiç ben, mi merak edin? Yani ben bir yaşında, bir yaşında bir çocuksun yani şekerli suyla büyümüşsün. Ben mesela şekerli tatlı sevmem. Çünkü bir şekerli suyla büyümüşüm yani. Onu hiç sormadım. Bir gün böyle köydeydik. Ben sokakta kalmadan önce, o zamanla, bu falan hayal miyat hatırlıyorum orada. Bizim köydeyiz böyle. Yazın okulda aldığı zaman köye geldik, iskender toplamaya dedemin yanına Daha biz ben gidiyordum orada daha iyiyim. Dediler ki annen geldi. Bizim ev yukarıdaydı, dayınlar aşağıda. Dediler dayın e, annen gelmiş dayınlarda. Dediler sizi görmek istiyor. O zaman anne, ablam, abla büyüğümüz. Bizim ablam abim falan. Annem atılıyor ama ben hiç görmedim. Hiç görmedim o zamana kadar. Görmek istemiyordum zaten. Ben dedim o yaşta mesela ya bu zamana kadar bir ara vur son Bir yaşında çocuğu bırakmışlar. Ama bir yaşında bir çocuk bırakılmaz. Yani daha süt emmesi lazım o çocuğun. O yaşta çocuk yollara düşmüşüm yani. Neyse yapma etmezler. Gel bir gör falan. Tamam dedim. Bitti işte dayanmadan. Ee, annem o zaman ameliyat olmuş fıtık ameliyatimine. Sandalye Sandalyede oturuyoruz zaten. İşte bizi bir odaya soktular. Ama nasıl heyecanlı. Müthiş yani, bir heyecanlı yani. Kaç yaşındayım bu ara? İşte o zamanlar daha küçüktüm. Tam hatırlamıyorum böyle. Küçük olduğum için yaşları biraz kaçıyorum. Bir de bende hafızada biraz bir şey var. Hatırlamakta böyle güçlük çekiyorum bazı şeyleri. Ama ufaktim yani. Bir odaya aldılar bizi. Birazdan onlara görüşeceğiz. Sanki cezaevi ziyaretine gelmiş. Biraz daha <gülüyor> içeri. İşte görelim yani. Neyse ablam gitti önce, abim gitti sonra ben gittim. Ama ben müthiş yani. Çok özlemimi görecek. Yani arkadaşların annelerinden görüyorsun nasıl sevdiklerini, evlatlarını nasıl açmış Öyle bir şey bekliyorum bende. Ama bu volkan, ben gittim elini öptüm. Ama bu volkan dedim ne kadar büyümüş dedi. Benim için zaten orada bitti yani. Yani beklediğim sevgi ya da beklediğim şey bu değildi de. Peki sebebini hiç sordun mu? Sebebini hiç sormadım. Ya yani bir sebebi olmaz ki böyle bir şey. Yani ben şimdi çocuğumu bırakacağım bir yaşında, sahip çıkmayacağım ama yıllar sonra çocuk büyüdüğünde gelip de oğlum bak ya da kızım böyle böyle bir şey oldu ben bu sebepten seni aramadım ya da sormadım diyemem. Bunun arkasına kimse sığınamaz. Peki şey oldu, evden kaçtı artık, sokakta yaşamaya başladım. O dönem tekrar sonuçta yaşımda 13, 14, 15 lere geldi artık. Annemi tekrar aradım hiç. İşte sokakta kalıyorum falan, arkadaşlarımla takılıyorum zaten. Hırsızlık, hırsızlık yapıyoruz. Allah affetsin. Market falan soruyoruz böyle. Sucuk salam. Karlı mı doğruyor Sucuk salam falan alsak da yesek ya da giro denizde mide çok oluyor, mide yapıyoruz yazları. Midye pişiriyoruz sahilde, yiyoruz falan. Hı. Bazen gidecek yavamız zaman bizim e, babamla oturduğu evin önünde çekyatımız var dedi. Bazen gizlice giriyorum oraya, çekyatla yatıyorum. Sabah olduğu zaman hemen erkenden beni görmesinler diye kaçıyorum. Ondan sonra belayı da bulaştığımız çok oluyor. Sonuçta i̇şte çocuk şimdi. ben geç saatlere kadar yürüyorum sokaklarda. Yatacak bir yer bulana kadar güvenli. Sataşan mataşan mı oluyor yani? Kafası güzel insanlar oluyor? Bir gün inşaatta bir yer buldum böyle. E, dedim yatayım burada. Bir tane sarhoş adama denk geldim orada. Adamın kafası bir dünya bana saldırmaya kalktı. Yani şimdi sessiz bulunmaya kalktı yani resmen. O zamanlar tabii ben de kendimi korumak için yanında bir şeyler taşıdım, bir çakalı, çakalı falan filan. Adamı bayağı bir yara verdim orada. Elimden kaçtım ya yani adamın. Ondan sonra sokakta kalmayı korktum artık yani. Artık sokakta güvenli değil mi Hiç yani güvenli değildi. Dedim ne yapacağız ne yapacağız dedim köye gideyim madeden. Ben atladım da olmuştu. köye gittim dedemlerin yanına, abim o zaman askerdeydi. Askerden geldi, İstanbul'a e, çalışmaya geldi buraya. Ve yengem vasıtasıyla abim, yani yengem abimle konuşmuş, git anneni bul, yeni bir hayat kurun falan filan. Ondan sonra abim annemi bulmuş burada, ev tutmuşlar falan filan. Ondan sonra abim benim işte sokakta falan kaldığından haberi oluyor. dedi. Dedemlere diyor ki, onu gönderin İstanbul'a gelsin buraya. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz normal. Benim annemden üç kardeşiz. Babamın son işinden var işte. Üç tane daha. Normal altı kardeş oluyoruz. Baba da onlar öz oluyor ya. Abim işte demiş gönderin buraya gelsin. Ondan sonra ben pek buraya gelmek istemedim İstanbul'a. Fazla kalabalık seven bir çocuk değildim ya. Ben çocukken de içime kapanıp bir şey birilerine bir şey anlatmayı sevmiyorum. Geldim. Aynen dolmuşa bindim. Otobüse bindim, geldim buraya. Annemi de yine yani kendi bilincimle yani büyümüşüm. Daha sağlam akılda bir daha göreceğim şimdi annemi. Bu ikinci karşılaşmam olacak. Yine heyecan. Ondan sonra otobüsten indim buradan. E, servise bindim. Denizli Zeytuni'ne gideceğim ben. Zeytuni otel vardı. Gittim. Servisten beni teyzem aldı. Ama teyzem aldığını söylemedim. Ben de annemin arkadaşıyım seni, şaka yapamıyorsunuz de. işte onlar çalışıyordu, akşam geldiler eve. Teyzem de beni aldı oraya götürdü, bir daha karşılaştım orada annemle. İşte sarıldık, görüştük falan. Ama geçmişte yaşadığım şeyler benim kafamda kafam olduğu için, o. yani benim annemden gördüğüm, işkenceler, sokakta yaşadığım olaylar biraz kafamda olduğu için ben anlaşamadım aynı. Sordu olarak onu seçtin, onu belirledim. Ya o zaman da sordum ama bana niye dedim yani? O zamanlar şimdi babamla ayrıldıkları için annem de teyzemlerle kalmaya başlamış o zamanlar büyük ihtimal. Annen evlenmemiş hiç. Yok işte. evlenmemiş. Ya büyük ihtimal onlarla da orada, orada kaldığı için. Ya bunu bir telafisi olacak düşünmüyorum. Yani bir, bir yaşında bir çocuk bırakılm, bırakılmaz yani. Şimdi abin annemle görüşüyordu. Abim sen annemle sen... görüşmüyordu. Abim askerden sonra yengemin onu zorlamasıyla işte git İstanbul'a anneni bul orada çalış orada bir hayat kurun. Abim de öyle buldu anneni geldi İstanbul'a. Yani annen da... aslında üçümüz de bıraktı. Aynen. Ee, ama babanla beraber kalar üçünüz mü babanla Babamla hep beraber olan bendim. Diğer ikisi. Onlar ayrıldığında biz mesela dediğim ya Ankara'daydık hatırlıyorum ayarları onlar o zaman Giresunlu köydeymiş dedim yanına. Ablam mesela dedemle de büyüdü dedem evlendirdi onu. Evlendiği zamanında. Abim mesela askere kadar amcamlarla beraber çalışıyordu. Bizimle kalıyordu. Zaten abim askere gittikten sonra ben sokağa düştüm. Yani yine abim falan oluyordu. Dövemiyordum yani. Ya da böyle büyüdükten sonra zaten pek dövmemeye başlamıştı. Ama abim işte askerden sonra buraya çalışmaya geldi. Oradan sonra bulmuş. Annem. Şu an ailemle beraber misin? Ailesi. Mi? Ya ailem anlaşamadım pek annemle. O zamanlarda Yine eve gitmemeye başladım, burada da çalıştığım yerde kalıyordum. Ondan sonra arkadaşımla bir eve çıktık. Ne iş yapıyordun orada? O zaman da tekstil işinde çalışıyordum. Ee, teyzemin kocası, eniştem onun e, tekstiliklerinde çalışıyordum. Bir de çalıştım beraber tekstil işe. Zeytin'le tekstil işi çok yayma. Oralarda kalıyordum, arkadaşla bir ev tuttuk. Onun da memlekete gitmesi gerekti, benim de evden çıkmam gerekti. Kuzenimle kalmaya başladım, esenlik. Onun da iki oğlu var, Arda, Arkut diye. Yani bu dünyada mesela hiçbir yere gidecek bir yerim olmasın. Benim kuzenim var yani. En azından bildiğim o. Çünkü benim hayatımda çok büyük yeri olan bir insan ya yani. O olsun, onlar olsun. Mesela başım sıkıştığında gidebileceğim tek kapı yani. Ben mesela şimdi pandemi sürecinde kira ödeyemedik. Sıkıntılardan dolayı. Arkadaşımla bir evdeydim. Ev sahibi evden çıkın dedi. arkadaşım annesinin evine mecbur. Ben kaldım yine ortada ev tutana kadar gittim yani kızlara bana niye geliyorsun bile demedi. Yani annem yerine olay tercih ettim, Kızlarla daha Ya anlaşamadık annemle. Bir türlü elektriğimiz tutmadı yani. Bir de ben de psikolojik sıkıntılar ben çok çektim ya. ben önce psikiyatriye falan gittim, ilaç falan kullandım. Ondan sonra ilaçların bir faydası olmadığını düşündüm. Yani insan aslında kendi kafasını halledebiliyorsan bazı şeyleri. O zaman atlatabiliyorsun yani. ilaçların bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü hep kendi kendime büyüttüğüm için mesela bazı insanlar da var sokaktan gelmiş adam çok büyük işler başarmışlar. Yani ben mesela o kadar kendimi güç hissedemeyim. Yani anca günü kurtarmanın peşine düştüm yani Bugün de kanın doysun, bugün de bitsin. Şey mantığı vardır bende mesela. Hayat bir gündür orada bugün. Yani bir şeyler yapayım, ben çok büyük olayım. Çok para peşinde koşan bir insanım var. Bir gün bugün yaşıyorsam bugün benim için güzel geçsin. Rahat olayım. Yarın zaten Allah büyük yani. Peki babanla görüşüyor musun? Babamla memlekette gittiğim zaman görüşür ama öyle çok sık kapalı bir bağımız yok yani. Hiç böyle karşılığı alıp küçükken sana yaşattıklarını sordun mu? Hesap sordun mu? Karşımı alıp sormadım ama bir gün evde oturuyorum böyle telefon çaldı. Babam arabildi. Ondan sonra dedi ki işte bu kadın dedi sana dedi, yaptıklarından dedi pişman şimdi dedi kendi çocuklarından çekiyor dedi. Sana telefonu veriyorum dedi, senden de değerlilik isteyecek. Ver dedim, ver dedi. Ondan sonra işte ben cahildim. E, yaptık hata. Bana dedi hakkını helal et falan. Elal olsun, sıkıntı yok. Gerçekten gönülden helal ettin. Gönülden helal ettim. Ya Çünkü insan Hayatta her şey insan için. Yani bunun böyle tiyatrosu falan olmaz. Bazıları demolojiye çok yapıyor ama hayat her şey insan için. Ben şimdi bunları yaşadıysam demek ki bunlar benim yaşamam gerekiyormuş ya. Yaşadım ki böyle oldum ya da yaşamasam belki çok farklı bir şey olabilir ama benim bunları yaşamam gerekiyormuş. Ki yaşadım yani dedim helal olsun sıkıntı yok. Ya, helal ettim ama Gittiğim zaman yine yanına giderim ya. Geçen sene hatta gitmiştim yanına gittim kaldım ya. Ben hesaplaşmadan affetmem yani. Ya, hesaplaşacak bir şey yok o hesabı bana kalmaz ama. Ya, ben kendi hakkımı helal ediyorum ona öbür tarafta artık. Ne olur ya bu adam zaten haklı nerede işten mezelik gitti mi? Böyle düşündüm. Sonra babamla konuştuk işte. Bu kadın da mezelik istediler mi? Senin hiçbir suçun yok ya. İşte ben yedirdim, içirdim, okuttum falan ne okuttuk ya? Ben lise bire geçtim, meslek sesini kazandım. Meslek lisesini o zamanlar araç gereç çalman gerekiyor. Ya baba diyorum cep ve metal falan plan almamız lazım. Bana bir lira ver. 1 lira ver. Ben ne yapayım ya? Yani? Okuyamadım. Ondan sonra da okuldan da soğudum zaten peşine düşmedim. İnsanlar diyecek ki açıklama okuyayım ben okumak istiyorum her türlü okuyor da. Okumak istemedim yani gerek duymadım hiç falan. Babamla da öyle bir münakaşamız oldu. Ben ne yaptım ettim de işte. Kendi vicdanı rahatlatıp peşinde olayım zaten. Zaten kimse bir şey yapmadı. Benim kendim yaptım onlara kapsam. Öyle var da. Peki hayat sana ne kattı? <gülüyor> Senden neler aldı? Hayat bana ne kattı? Benim çocukluğumu yaşamadım yani. Ben mesela şimdi 30 yaşına geldim. Mesela bir, bir ara ben çocukken bisikletim çok olsun istiyordum, bir ara durum iyi oldu zaman gittim Ne aldım. Neli gibi bisiklet Kaç yaşına gelmiş. Ama sürüyorum yani. Ya da ne bileyim içimde nokta kalan her şeyi ben büyüdükçe yaptım. Hayat güzeldi yani. Her şey rağmen güzeldi. Hiçbir zaman isyan etmedim. Bunları dedim yaşamam gerekiyorsa ben yaşadım yani. Bunlarla büyüdüm, bunlarla beraberim ama bazı psikolojik sıkıntılar sende kalıyor yani. Atlatamıyorsun. O çocuk hep sende beraber. O diğerler yani küçük, içinde küçük biri var. İçimde küçük bir çocuk var. Ben de beraber yani. Ölene kadar yaşayacak bende beraber. Kağıttan hayatları izledin mi? İzledim. Ben de... Çok doğru bir nokta aslında. Çok yani. doğru bir nokta. Ne yaparsan yap çocuk çocukluğun seni bırakmaz. Ya onun yaşadığı şeyleri ben de yaşıyorum kafada aslında. O filmde anlatılan hayal e, görüyor aslında ama onları ben de bazen yaşıyorum yani. Mesela onları düşünmekten panik atak oldum. Ya. Bir an örüyorum sanırım. Yani. İlk defa tanıştığım zamanlar panik atakla. Hasta olduk ya. Kendini eksik ya da yarım hissettiğim bir nokta bir durum var mı? Yani kendimi eksik hissettim. Kendime hiçbir zaman zaten tamam hissetmiyorum. Hep bir eksikliğim var gibi hissediyorum yani. Bu nedendir bilmiyorum. Her insanda bir boşluk olur her zaman. Hiçbir zaman dörtte dört hep mutlu olmazsın yani. Kendimi eksik hissettim yani. Aile bakımından ev eksiktik zaten. Başka kendimi eksik hissettiğim hiçbir şey. Yok. Öyle her duyduğumda ya da her karşılaştığımda iç çekerek istediğim bir şey oldu mu? Evlenmeyi çok isterdim. Ben çünkü bu zamana kadar hiç evlenmeyi düşünmedim. Çünkü hep kendi başımı olduğum için yani, kendi sorumluluğum kendimde olduğu için kimsenin sorumluluğunu almak istemedim mesela. Yani, yani ben kendime bakabiliyorum. Ama öyle çok büyük bir servetim falan yok mesela. Yani kendi kendi kendime bakarım ben yani ömrüm sonuna kadar her Ama mesela biriyle evlenmek. Bizim oralarda ayrılıp çok evlilik boşalmış. Zaten benim annem babam evlenmiş, boşalmış. Yani evlenme iş düşünmeni çünkü babama benzemekten çok korktum yani her zaman. Çünkü bazı huylarım babama benziyor. Ben onu hissediyorum yani. Evlilikten hep uzak durdum ama çok isterdim yani evlenmek. Bundan sonrasında bilmiyorum. Daha genç. Hayırlısı bakalım. nasıl bir hayat sürmek isterdin? Olduğum gibi. Hala aynı. Ha. Yaşadığım hayattan belli bunlar her şeyden. Sen bayağı kabullenmişsin. Yaşadık. Şey. Yaşama kabullenmek değil mi? Hani genelde insanlar, yani genel de insanlar bazen isyan yolunu seçer ya. Yaşadıklarından dolayı isyakal bir hale dönüşürür. Sen daha çok böyle tevekkü eden bir hale dönüşmüşsün. O, ben bir kere e, zeytin otururken, Zeytun'un insasyonu bir tane barış konuştum böyle. Ya dedim, kardeşim niye çekiyorsun bunu? Ya işte dedi, annem babam dedi istediğimi yap. O karakter meselesi aslında. Bunun senin yaşadığın bir durumla alakası yok. Ben şimdi düşmek isteseydim, düşerdim yani her türlü. Yani hiçbir şeyi denemedim değil, yani. hepsini denedim. Ama baktım bu dedim kötü, bundan dedim uzak duralım. Gerek yok başımıza belaya sokmaya ya da kendimizi süründürmeyelim, zaten bittiğiz. Hep dedim bitmeye gerek yok. Ben onun karakter meselesi olduğunu düşünüyorum. Onun hiç insanların bir şeyleri yapıp da yaşadıklarına sığınmasını hiç onaylamadım. bir zaman onaylamam yani. Bence bir bahane. O senin içinde varsa, Zaten autonomi sen yaparsın. kimse buna engel olamaz. Sen şey, şey, olayı çözmüşsün aslında. Öyle. Yani hayatta her şey insan için yaşamak için geldik buraya. İlla bir zorluğumuz olacak yani. Şimdi buradan şu anki işine gelelim. E şu an şarkı sözleri yazıyorsun. Küçük adana e, yani. yazıyorsun. Küçük mi yazıyorsun. Ona ilk sormak ya. istiyorum. Yani ne zaman başladı sen de bu şarkı sözü yazma hikayesi? Bende mesela çocukluğumdan beri var. Mesela bizim ilkokul 5'te e, okula geçerken hatıra yazılırdı. Evet. Bize sevgili arkadaş. Falan. Geçen hatta bir tane tam yüce arkadaşım arkadaşım vardı. Yani o bana attı böyle o zamanlar yazdığım bir şeyi. Seni üzdüysen, kırıldıysan falan. Kusura bakma bunlar hep olabilir. İnsanlık hali falan. O yaşta yazdığım şeylere bak yani. Kompozisyon yazmayı çok seviyordum ben o zaman. Edebiyatta falan başarılıydım ya bayağı. Ondan sonra ama bunu hiç kovalamadım. Hani şarkı yazayım falan. E, müzik camiasına gireyim böyle ünlüsimler, şarkı, e, şarkılarımız dinlensin, tanınalım falan diye değildi yani hiçbir zaman. E, benim arkadaşım var Beytullah Mütç. o Onunla tanışmıştık biz Ali sayesinde. E, Beytullah'la bir gün otururken böyle beraber bir şeyler yapmaya karar verdik. Ondan sonra işte ufak ufak çalışmaya başladık. E, Hüzün Gemiler'in şarkısını yazdım ben. E, Beytullah besteledi onu. Çok harika bir beste yaptı. E, normalde Beytullah onu söyleyip bir kısmını söylüyor. İnternete artmıştı. Ondan sonra bir gün beni aradı. dedi Ekin Uzunlar aradı işte. Bu şarkıyı istiyor. Hüznünem. Bir gün tamam dedim. Olur dedim. görüşürüz dedim Şey yaparız. Ondan sonra Ekin'in hüznün gemilerini söylemesiyle beraber piyasaya girmiş oldu yani. Hiç beklemediğim bir anda aslında. Yani ilk profesyonel e, işin hüznün gemileri. Aynen öyle. O benim ilk göz ağrım oldu. Şu an zaten Ekin Uzunlar'da 90 milyondan fazla dinlenmiş. 100 milyonu dayanmış. Daha sonra Sibel Can tekrar Aynen. böyle O da 3 milyona dayanmış. Çok da Kuzey Yıldız'ın dizisini de çaldı. Orada da 3-4 milyon var. Orada da bayağı var. Yani 100 milyon aştı şu an. Baya bayağı gidiyor yani. Toplam baksana 200 milyon dinlenmeye ulaşmış. Yani bu şey gibi. Aslında çok konuşmayı seven bir insan değilim. O yüzden yazar oldum zaten. İnsanlara bir şey anlattığın zaman ya o da bir şey mi var biz bunu yaşadık. Ya da seni dinlemeden hemen empati yapmaya başlıyor senle. Bu şekilde ama herkes seni dinlemez zorunda kalıyor. Evet. Derdini dinletiyorsun. Bak ben bunu yazdım, e, birisi söyledi bunu, üzrünün gelmedi. Orada bir derdimi anlatmıştım. 94'lüğüne herkes beni dinliyor yani, ister istemez artık. O söyleyen insanların vesilesiyle. O yüzden işin evet. bu yönünü seviyorum yani. Peki sokakta gidiyorsun, e, yazdığımda şarkı çalıyor, ses sonda falan. Hatta insanlar eşlik ediyor. Nasıl hissediyorsun o tür durumla bir karşılaştığında? Yani ilk başta daha çok mutlu oluyorum. Çünkü ilk eseri. Aynen öyle. Böyle ki bunu ben yazdım, esmiyor falan. Ondan sonra bunu ben yazdım ya. Ondan sonra alışıyorsun zaten. Bir zaman sonra artık şey yapıyorsun. Hani hayatta her şeyi kabullendiğim gibi, bunu da kabullendim mesela artık. Şey yaptığı zaman tepki vermiyorum. Ne çalıyorum? Şu volkan, şimdi şarkı çalıyorum çalsın. Son olarak çıkardığım bir single var, Kuzey Yabu. Onun klibini de YouTube'da paylaştım. Onu aslında bir dizi için yaptığını duymuştuk. Dizi o hikaye şimdi. bizimle paylaşıyor musun? Kuzey Yıldız'ı bizim oralarda kullanılan çok kullanılan bir tabir. Ya, Kuzey Yıldız'ı, Güney'in oldu, Kuzey'in oldu, Rüzgar'ın oldu falan. Diziyi de zaten izliyordum o zamanlar. Dedim bir tane şarkı yapayım ben Kuzey Yıldız'ı ismini dedim, Bir şarkı olsun dedim kendinizle. Bu zaten benim ilk profesyonel çalışmam. Zaman kadar hiç e, sütlükü ortamına girip şarkı yapıp kliç çekmedim. Onun kalbinde Eren var, Eren işçi oldu arkadaşım. O çekti, Ona da buradan selam olsun. Reklam üfiyormuş bulamıyorum. Dizi de çal çalması için yaptık ama çalmadı. Aa la da çalmasını bekliyoruz bakalım. Dizi bitecek şimdi. Evet dizinin final olacağını duydum bu arada. Aynen. Evet bu sezon final oluyor diye duydum. Sezon finali mi? Final, final mi bilmiyorum. Final olarak düşünülüyor ama tabi yüzde kesin değil yani. Zaten şarkımız çalmadığı için takip etmiyorum artık. Müzik serüvenin artık başladı. E, güzel bir şey de yakaladı, yeme de yakaladı. Yazdığın şarkı sözleri falan. Şimdiki hedefin planı ne? Ve geçmiş yaşamınla şimdiki yaşamın kendine yeni bir hayat kurduğunu düşünüyorum. Ve bu yeni hayatına geçmiş yaşamın katkıları ne oldu? Geçmiş yaşam her zaman bir tecrübedir. Her geçirdiğin gün senin için tecrübedir. Dün mesela bugün için bana o zaman bir tecrübe. Onlar da aynı şekilde. Yani geçmişimi düşünüp de geleceğime karamsar bakmıyorum. Yani geleceğim için de zaten öyle çok büyük bir planlarımdır. Dediğim gibi bugünü yaşıyorsan bugün benim için önemli. Bugün yaptığım işler yarına ne zaman yansır ya da yarına yansıcak bir işler yapar bilmiyorum. Hayattan bir beklentim yok hiçbir zaman olmadı. Yani günü yaşıyorum sadece. Peki parayı kırdın mı? Yok. Parayı kıramadım. Böyle çok büyük bir paralar kazanmadım. Ancak kendini geçindirecek kadar yani bazen sıkıntıya düştüğümüz oluyor. Yani bu işte üreticilerin öyle çok e, kazandığı bir sektör değil. Çok büyük bir isim olman lazım ki yani bu işlerden ürettiğin halde bile para kazan. Mesela Ali Kınık ya da Ali Tekin Türe, Ali Tekin Türe kimlerden üstün, üstün güçlere sahip adam yani. Cenazesinde bir avuç insan vardı. O bile bu işlerden yakınıydı yani. Ben çok mesela bu işlerde Ali Tekin Türeyi kendim öne kalmışım. Peki sen hep arkada mı kalmayı tercih ediyorsun sahneye çıkmayı düşünüyor musun? Bu işlerde biraz şey vardır ya böyle sahne ışığı hani Bazen ses bile Ses bile geride kalıyor yani insanın görselinden olmamaya biraz görsel iş bu müzik, müzik işi cidden görsel bir iş yani biraz avran olması lazım Yani dinleyenlerin Çoğu şu anda sesten çok insanların görselliğine uykuyor yani A ne güzel dans ediyor ya da ne kadar yakışıklı Sesin konuşulduğu bir dönemde değiliz yani şu anda Önüne giren herkes şarkı yapıyor. Buradan ben de sallamadan geçmiyorum. Herkes bu arada işgah Ben kendim o görselliği görmüyorum yani açıkçası. Biraz e, tuhaf geliyor bana. Yazdığın şarkılara baktığımızda bir de böyle senin dış görünüş olarak bir karşılaştığımda falan böyle rapçi gibi durdun ama yazdığın şarkılar biraz daha böyle soul. Bir gün böyle açıyorlar. bir tane abimiz var bizim. E, Karadenizler Derneği'ne çağır. İşte burada sohbet muhabbet ediyoruz senle gel. E, i̇nsanlar Tanış insanlarla falan e, sohbet muhabbet ederiz. Ben de evdeymişim bile. Ben biraz rahat giymeyi çok seviyorum. Yani rahat rahat olmam lazım. Ondan sonra ben eşonmanı falan giydim gittim yani. Şimdi hepsi belli bir yaş üstünde insanlar. İşte girdim içeri. E, Selamunaleyküm Aleyküm selam. Dediler Volkan işte. Şunun şarkıları bunun şarkıları yazan. Millet bana böyle baktı. Bu mu dediler yani. Sen dedin ya rapçi olarak. Evet. Onların tepkisi de öyle. Sonra herkes kapısını içebildi. <gülüyor> Orada kimse beni ciddiye almadı. Ya yani insanlar şaşırıyor. Ya, şey yaptığın zaman, söz yazarı dediğin zaman insanların böyle aklında galiba büyük ihtimal şey var. Tükenmiş, bitmiş, aç gazet çekmiş, sevdiği kadın buna şunu yapmış, bunu yapmış, hep sürünüyormuş gibi. Ya yani insanların aklında öyle bir şey var yani. Sürekli acı çekiyor bu adam, sürekli yazı yazıyor. Öyle bir şey yok. Her şarkının bir hikayesi var mıdır yoksa genel uydurma mıdır? Her şarkının bir hikayesi yok. Sende olan bir yetenek yani bu. Senin içinde olan bir yetenek bu. Ya Bu yeteneği değerlendiriyorsun. Kimisi konuşarak anlatır derdini, kimisi yazarak anlatır yani. Ya da insan ne bileyim ben yetenek olduğunu inanıyorum daha çok. Yaşayıp da yazdığın şeyler bile yetenek aslında. Yani insanlar çok şey yaşıyor ama yaz bunu desen herkes yazamaz yani. Yetenekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kimisi çok abartıyor işte yani üç kuruşun insalığı falan. İşte o yüzden başladım yazmaya. Düşüncektim. Bazı çektim. insanlar var ya böyle bazı şarkıları işte show programlarına çıkıyorlar. Hı. Şarkının hikayesini sorduklarında hikaye anlatıyor Hı. ama şarkının dört kelimelik sözü var. Hı. Yaşadığın yani. çoğu şeyi 4 kelimeye sığdıramazsın. Yani onlar bana daha çok şey gibi reklam gibi geliyor. Yani uydurma hikayeler çoğu zaten öyle. Şarkı yazdık buna bir hikaye budur ama. Aynen, evet. Aslında tabii geçmişe baktığınız zaman, geçmişte her şarkının bir hikayesi vardı, her türkünün, her parçanın. Çünkü baktığınız zaman gerçekten bir olay anlatıyor. İçinde geçiyor yani. Evet, geçiyor ve bir şey anlatıyor. Zaten bunu algılıyorsun ama e, şimdi baktığınız zaman dım tıs, dım tıs üç söz, altta ritim, hadi bakalım. Tekerleme gibi sözler tutuyor Maalesef. Yani biz bile yazdığım şarkı şarkıyı yaşamadın yani. Açıkça yaşamlar Yaşayanlar illa vardır yani. Çok iyi bir gözlemci misin? Gözlemci Mesamları izler mi? misin? Sürekli izlebilirim. Düşünürüm bazen mesela bir baba görürdüm kızıyla. Mesela adam biraz böyle mazlumdur. Ben onu yerine dertlenmeye başladım mesela. Acaba çocuğun istediğini yapabiliyor mu? İyi bir şey var mı? Acaba geçinebiliyor mu? Ben onu adam gözden kaybolana kadar öyle izledim. Onun derdini dert edinelim yani kendine. Panik atamı sebebi bu İşte panik atamışsın. Başkalarıyla çok iyi empatik olabiliyoruz. İşte mesela onun yani yerine koy. Sokakta çocuğuna bağıran ya da döven kadın gördüğüm zaman ben gidip direkt müdahale ediyorum. Bir birkaç kere de etmişim var hatta dayak bile yiyordum bir ara sen niye karşısın böyle çocuk falan falan dedi. dedim öyle gittiği zaman dedim bağırırsın yani çocuğu böyle dövmek çare değil hiçbir zaman insan insana Aynen Dövemez. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Yüreğini bize açtın. size. Çok Var ol. Hayat boyu başarılar dileriz sana. Hayatın boyunca. <gülüyor> teşekkür ederim. Ağlayarak geldiğimiz dünyadan, gülerek ayrılacağımız bir hikayemiz oldu. Bu da bu hikayelerden birisi. Her şey güzel